Evet arkadaşlar şu anda Edremit Körfesi'ndeyiz. Asos, küçük Küçükkuyu yolundayız. Akçayla ile Gürü arasındayız. Öztürk dekorasyondayız şu anda. Burası anahtar teslimi, dekorasyon işleri yapıyor. Hemen duvar kağıtlarını görüyorsunuz bakın. Fiyatları uygun, kredi kartı geçerli. Şimdi arkada taş uygulamaları var. Oraya doğru direkt geçiyorum. Bir önceki videomuzda dükkanı size tanıttık. Şimdi bu taş uygulamaları için geldik. Hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ olun hoş geldiniz. Burası güzelmiş, biraz önce kaçırdık, o yüzden bu videoyu bir daha çekelim dedik. Bunlar taş uygulamaları evet, bu herhalde, değil mi? Doğal ve imitasyon dediğimiz taşlar. Doğal evet. ve imitasyon taşlar evet. var, bunların uygulaması var. Bunların uygulaması var. Bakın arkadaşlar, yer yer uygulaması var, duvar uygulaması var, ayrı ayrı iste yapılıyor. Yerdeki ürünlerimiz duvarda uygulanıyor. Ha, bunlar duvar için aslında. Evet, Teşhir için koyuyoruz. Evet. Çok fazla ürün olduğu için. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çeşit çok, kredi kartı geçerli. Desen de çok. Taş uygulamaları gördünüz. Şimdi şunu evet, söyle bu, arada, bu neydi? Duvarda kullanılan ürün ısı yalıtımı amaçlı kullanılan RIDAS. RIDAS ısı yalıtımlı. Yani ısı, ısı yalıtımlı. Önce yani dekoratif bir sıvadır. Sıva evet. E, %50 enerji tasarruması. Tasarruması. Isıyı dışarı vermiyor dışarıdan içeri almıyor. Kesin almıyor. Tamam. E, bu da bizim çok uyguladığımız bir ürün. Tamam. Da Şu de, da, şunu neredeyiz. da söyleyiver bu neydi? Bunlar da İtalyan e, dekoratif boyalarımız. 3 boyutlu görüntüye sahip. 3D görüntülü dekoratif boya. Evet. İtalyan. İtalyan, İtalyan boyadır. Bunda da çeşitli renk ve desenler mevcut. Mevcut. ]dır. Şu başlık. Ee, bu da bizim 3D bambu dediğimiz. Gene 3 boyutlu bir üründür. Genellikle yatak başlarında evet. kullandığımız. İş dekorasyon ürünüdür. Tamamen doğal bir üründür. Bambudan. Bambudan evet. Tamam. Şurada bir şey var. Şu neydi? Yine İtalyan dekoratif. Bu da üç tane dört tane renkten oluşan e, dekorasyonda kullandığımız daha çok e, ev, evlerde ve e, restoranlarda ofislerde, çok, restoranlarda yani. tamam. Şurada da bir şey vardı, şu. Bu da İtalyan Yine, mı? Bu da İtalyan e, boyada e, yapılan bir ürün. Evet. Özel bir aparatla verilen bir deseni Desenle var. Desenle veriliyor. Tabi böyle bile... böyle değil bu. Bunu yapınca böyle oluyor. Yapınca, yani normalde evet. düz. O aparatla bu hale geliyor. Aparatla evet. çeşitli tamam. Desenler verilebiliyor. Tamam. Bunu da şiddetle öneriyoruz müşterilerimize. Tamam. Telefon numarasını tekrar söylersen. 532-558-2213. Bir de normal telefon. E 266-385-2444. Edremit körfezine komple hitap ediyorsun. Hitap ediyoruz. Bekliyoruz müşterilerimize. Tamam. Tamam. Şu taşları bir daha göstereyim ben. Bekleyin. Arkadaşlar bakın. Bu videomuzda da taş için çektim. Bu videoyu sadece buraya göstermek için çektik bunu. Gördüğünüz gibi ışıkları da kenarına yarınca güzel bir görüntü olmuş. Yerdekiler de yine duvar için aslında. Teşhir için buraya koymuş arkadaşlar. Edremit körfesindeyseniz buraya gelin. Anahtar teslimi, dekorasyon işleri burada yapılmakta. Fiyatları uygun. Biz bahçemizin ve e, duvarlarını bunlar da yaptırdık. Burayla çalıştık. Fiyatları uygun, yardımcı oluyorlar. Ustaları da bayağı becerikli arkadaşlar. Edremit körfesindeyseniz siz de buraya bekliyoruz. Teşekkürler. Bizi izlemeye devam edin.